Sizin için değerli olan ne? Cildin doğal güzelliğini ortaya çıkaran nazik bir bakım. Yeni Nötugina soothing Clear, doğanın mucizesi değerli zerdeçal ile cildi arındırır, rahatlatır ve sağlıklı bir görünüme kavuşturur. Değerli olanı keşfedin.